Arkadaşlarım selamlar. AYT 2023 matematik kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinüs teoreminde kaldık. Trigonometrinin 4. videosu kampımızın 26. videosu sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi biliyorsunuz trigonometri de sevgili arkadaşlarım her sene olduğu gibi bu senede yüksek miktarda soru çıkması oldukça muhtemel. Yani geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 tane soru vardı. Bu de yaklaşık olarak o civarlarda soru çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlarım bu konuyla alakalı gerekli çalışmaları yapmanız gerekmekte. Bu videoların sizlere çok büyük faydası olacağına çok inanıyorum. Çünkü ciddi anlamda çok emek vererek sevgili arkadaşlarım hazırladım bunları. Ve sizlere tam olarak sınava hazırlamak için nokta atışı tercihler yapmak zorundaydım. Zamanım kısıtlıydı ve bu şekilde bir çalışma yaptım arkadaşlar. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Sizlere de katkısı oluyordur bu videoları. Evet hazırsanız isterseniz geçelim dersimize. Sinüs teoreminde kaldığımızı söylemiştik. Neymiş sinüs teoremi? Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları a, b, c ve çevrel çemberinin yarıçapı da R olsun demişiz. Bakın ABC üçgeni çevrel çemberi etrafını sarmış. Bir de sevgili arkadaşlarım bu çevrel çemberin yarıçapına da R dedik. Şimdi R R 2R bizim çapımızdır. Bu çapı gören sevgili arkadaşlarım şu c noktasında çapı gören bir e, açı çizersek bu açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi sinüs d'yi hesaplayalım arkadaşlarım yani şurada oluşan açı var ya şurada oluşan açının sinüsünü hesaplayacağız. Karşı bölü hipotenüs yani a bölü 2r olacaktır bakın a bölü 2r. Şimdi a açısı a açısı neresi şurası değil mi? Pekala bu A açısı D açısına eşittir. Neden? Çünkü bakın A açısının gördüğü kısım şu yaydır. D açısının gördüğü yay da aynı yay. Dolayısıyla ikisi de çember yayının üzerinde olduğu için iki açı birbirine eşittir. Yani burası X ise burası da X olmak zorundadır. O halde sinüs D'ye ben A bölü 2R demiştim ya. Sinüs A da A bölü 2R'dir. Madem öyle şurada 2R'yi yalnız bırakın. Yani 2R ile sinüs A'yı yer değiştirirseniz A bölü sinüs A olacaktır. Şimdi benzer biçimde sevgili arkadaşlarım 2R'nin B bölü sinüs B'ye 2R'nin C bölü sinüs C'ye eşit Olduğu da elde edilebilir O halde şunu söyleyebilirim madem bunların hepsi 2R'ye eşit kardeşim hepsi 2R'ye Eşit o halde diyorum ki A bölü sinüs A B bölü sinüs B'ye Bu da C bölü sinüs C'ye eşittir ve Tamam da 2R'ye eşittir şimdi Burada genelde trigonometri soruların içerisinde 2R'ye olan eşitlik Çok fazla kullanılmaz Yani soruların içerisinde sana çevrel çemberin yarı çapıyla alakalı bir bilgi istenmez ama şu eşitlik oldukça fazla kullanılır arkadaşlar Siz 2R'yi bulmasanız bile R ile işiniz olmasa bile sorunun içerisinde Şu eşitlik oldukça fazla kullanılır dolayısıyla bu sinüs teoremini asla ama asla es geçmiyorsunuz Şimdi Örnek 32'ye bakalım Bir ABC üçgeninde demiş A açısının 30 derece olduğunu söylemiş Şimdi bir ABC üçgeni düşünelim o zaman biz Şöyle küçücük çizelim şuraya, siz de çizin arkadaşlar. Bu bir ABC üçgeni olsun. Ve demiş ki A açısı 30 derece, bakın şurası 30 derece olduğunu söylemiş. Ve A eşittir 10 santimetre, A'nın karşısındakine A diyoruz, demek, demek ki burası 10 santimetreymiş. Şimdi ki, olduğuna göre ABC üçgeninin çevrel çemberinin alanı sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar, çevrel çemberin çapı neye eşit oluyordu? A bölü sinüs A'ya, yani 10 bölü sinüs A, yani sinüs 30 kaçtır? 1 bölü 2. E ben bunu ters çevirip çarparsam ya da 1 bölü 2'yi ile çarparsam R eşittir kaç gelir? 10. Demek ki R 10 santimetreymiş. Yani bu sevgili arkadaşlarım üçgenin çevrel çemberinin çiğ çevrel çemberi mesela şu olabilir. Biraz olmadı ama dur çalışalım. Bakalım yapabileceğiz mi? Aşağı yukarı şu. İşte arkadaşlarım bunun e, yarı çapı neymiş? 10 santimetreymiş. E, yarı çapı 10 bunun alanı sorulmuş işte. Bunun alanı nedir arkadaşlarım? Pi çarpı R kare formülüyle alanı veriyordu bize. <gülüyor> pi çarpı 10'un karesi 100 yapar Demek ki 100 pi birim kareymiş Bizim çevre çemberimizin alanı Örnek 33 Bir abc üçgeninde A açısı b açısından 90 fazla Ve ac'yi 12 vermiş Hemen çizelim bunu Çizersek daha net görürüz Şimdi şöyle arkadaşlarım Bakalım nasıl çizebiliriz Şöyle çizelim Evet Daha uygun bir üçgen olacaktır Şimdi arkadaşlar Üçgeni nasıl çizdiğinizin bir önemi yok şu an şu aşamada ben diyorum ki şurası A açısı olsun, şurası B açısı olsun, şurası da C açısı olsun. Şimdi şurası eğer X'e, şu X'e, A açısı neymiş? X artı 90. Yani şurası arkadaşlarım X artı 90 dereceymiş. Pekala. AC'nin 12 cm olduğunu bize söylemiş. BC'nin de şuranın da 16 cm olduğunu söylemiş. Tanjant B soruluyor. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Arkadaşlarım burada... 16'yı biliyoruz karşısındaki açıyı biliyoruz 12'yi biliyoruz karşısındaki açıyı biliyoruz o halde ben diyorum ki 16 bölü sinüs x artı 90 ya da 90 artı x diyelim biz oraya 90 artı x eşittir 12 bölü sinüs x diyebiliriz şimdi öncelikle sinüs 90 artı x bir önceki videoda gayet bunları detaylı bir şekilde ele aldık 90 eklediği için isim değiştirecek ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için burası komple gidecek ve kosinüs x olacak Şimdi 16 ile 12 de sadeleştirelim. Burayı 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3. Bakın ne kaldı yazıyorum. 4 bölü kosinüs x eşittir 3 bölü sinüs x kaldı. Şimdi benden istenen ne? Tanjant mı? Tanjant neydi arkadaşlar? Sin bölü cos'tu. Bak sin bölü cos eşittir 3 bölü 4 diyorsunuz. Yani tanjant x eşittir. Tanjant b açısı diyelim. Ya da tanjant x eşittir 3 bölü 4'tür diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii bir de sinüs alan teoremimiz var. Şimdi sinüs alan teoremiyle ilgili alan normal şartlar altında neydi arkadaşlarım? Şu üçgende bakın şurası tabansa, şurası yükseklik ise h çarpı c bölü ikiydi. Şu normalde bu bize alanı veriyor. Peki burada sevgili arkadaşlarım, şuradaki h uzunluğunu biz başka türlü nasıl hesaplayabiliriz buradaki h uzunluğunu? Arkadaşlar buradaki h uzunluğu şudur. Şu a açısının burasına a açısı diyelim şöyle. B ile sinüs A'yı çarparsanız haşı bulursunuz. Haş eşittir. Ee, B çarpı sinüs A diyeceğiz. Şimdi o halde ben bunu şöyle düşüneyim. Şuradaki haş gördüğüm yere B çarpı sinüs A yazabilirim. B çarpı sinüs A açısı çarpı C bölü 2. Yani bu da ne demek oluyor? 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A açısı demek oluyor. Yani aslında bakarsanız olay şundan ibaret. Çok iyi dinleyin burayı. Şuradaki açıyı biliyorsun kardeşim. Buradaki açıyı bilirken bunun hemen komşu iki kenarında biliyorsan bu üçgenin alanını hesaplayabilirsin. Nasıl? 1 bölü 2 sabit zaten. B çarpı C çarpı şuradaki arada kalan açının sinüsü diyorsunuz. Şimdi aslına bakarsanız hani bu dik üçgenlerde alan bulma olayı vardı ya yani şöyle gösterelim size onu. Şurada görünür değil mi? Şöyle yapalım. Mesela şu bir dik üçgen. Bu dik üçgenken sevgili arkadaşlar. Şurası A, şurası B olsun, şurası da C olsun. Bu üçgenin alanı nedir? A çarpı B bölü 2'dir değil mi? Yani bu üçgenin alanı, alan formülü neden taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak geliyor? Şimdi bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Sinüs alan teorimini uygulayalım. Sonuçta sinüs alan teoremi bütün üçgenlerin alanlarını buldurur bize. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs 90. Yani sinüs 90 derece kaçtı? 1'di. E çarp bakayım geliyor? A çarpı B bölü 2 geliyor. Bakın. İşte o dik üçgenlerin alanını veren formül var ya her zaman kullandığımız taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte o aslında sinüs alan teoreminin bir sonucu. Tamam yani öyle e, ekstradan bir özellik değil taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani durduk yere bir üçgenin alanını bu şekilde bulalım dememişler. Bu üçgenin alanını e, tabii dik olduğu için özel olarak sin 90'da 1 olduğu için hiçbir zaman sinüs e, telaffuzu geçmiyor. Geçmediği için de biz sanki böyle üçgenlerin bir özelliğiymiş gibi düşünüyoruz. Tabanla yüksekliği çarptın, ikiye böldün, tamam çıktı işte alan. Aslında sinüs alan teoreminin bir karşılığı, bir özelliği, onun bir sonucu. Tamam mı? İşte sinüs alan teoreminin öneminde de bu şekilde açıklamış oluyoruz açıkçası. 67. sayfamızda bitirdik. Geçelim bakalım 34. örneğimize 68. sayfamıza. ABC bir üçgen olarak verilmiş bakın. 2 tane B'de 3 tane DC'ye eşitmiş. O zaman ben şuraya sevgili arkadaşlar 3K, buraya 2K diyebilirim tabii ki. Bakın şuraya 3K dedim, buraya 2K dedim tamam mı? Ee, bize diyor ki AC, AC şurası X kaçtır diye sormuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar bakın şöyle diyelim. Ee, burası 3K'ya 2K şurada kalan ABD üçgenin alanına ben 3S dersem ADC, alanının, ADC üçgenin alanına ben 2S demek zorundayım. Şimdi burası 3S, burası 2S tamam. Daha sonrasında ise işte, AD uzunluğuna gelin K diyelim beraber. Ve şuradaki 3 esi hesaplayalım. Bu ne demek olur? 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı K çarpı sin 45. Ve arkadaşlarım 2 esi hesaplayalım. Bu da 1 bölü 2 çarpı K çarpı X çarpı sinüs 30. Değil mi? Şimdi şurası 2S'ti, burası 3S'ti. O halde ben hiç düşünmeden şurayı 2 ile çarparsam, bak şurası 3S'ti. Burası da 2S'ti. Bunu 2 ile çarparsam 6S yapar. O zaman bunu da 3 ile çarparsam, burası da 6S yapar. Artık bunlar birbirine eşittir derim. Şu S'leri oradan kaldırıyorum şunları. Şimdi arkadaşlar madem bunlar birbirine eşit, bakın diyorum ki ben şuradaki 1 bölü 2 ile şuradaki 1 bölü 2'yi bir sadeleştirelim. Gitsinler. Sonra gelin şuradaki K'ları da götürelim. Bunlar da gitsin. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Şurada 2 kaldı. 2 kere 2 4 yapar. Çarpı kök 2. Çarpı sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Eşittir diyorum. Sağ tarafa baktığımda ise sadece ama sadece x çarpı sin 30. Sin 30 neydi? 1 bölü 2 kaldığını görüyoruz. Arkadaşlarım şuradaki bölü 2'leri de götürelim. İki tarafta da var sonuçta. Bakın burada sadece ne kaldı? X. Burada ise kök 2 ve kök 2'yi çarpın 2. 2 kere 4 kaç yapar? 8. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 8 birimin ya da 8 santimin Ta kendisiymiş diyeceğiz. Bu tarz soruları bu şekilde biraz da geometrikten yararlanarak 3K'ya 3S, 2K'ya 2S diyerek ortaya da bir ortak açı veriyorsunuz. Ortak kenar veriyorsunuz K diye. Daha sonrasında rahatlıkla çözebiliyorsunuz. 35. örneğimize bakalım beraber. ABD ve EBC bir üçgen olarak verilmiş arkadaşlarım bize. Alan ABD bakın ABD şuradaki alan. Bölü alan EBC, EBC şuradaki alanın oranı neymiş? 4'e 3'müş bc'nin 10 cm olduğunu söylemiş arkadaşlarım bize bc dediğimiz yer bakın orası bd özür dileriz burası bd arkadaşlar şurası yanlış yazılmış buraya 10 cm yukarıda verilenlere göre x kaç santimetredir diye soruluyor şurada vermişiz onu zaten pekala şimdi öncelikle ortak bir açıya ihtiyacımız var o ortak açı şurası olsun ben buraya x diyeyim ya da x demeyeyim. x zaten kullanılmış buraya alfa diyelim tamam mı pekala şimdi burada sevgili arkadaşlarım şuraya k demek istiyorum Şuraya da k demek istiyorum. Daha sonrasında ise işte abd üçgenin alanını bir hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı sinüs alan teoremiyle. 2k çarpı 10 bakın 1 bölü 2 çarpı 2k çarpı 10 çarpı sinüs alfa diyorum. Bu cepte. Daha sonrasında bunun ben alan abd olduğunu biliyorum. Bunu gidip eğer ki ebc üçgenin alanına bölersem onu nasıl hesaplarım? 1 bölü 2 çarpı bakın. BE çarpı BC diyeceğim. 1 bölü 2 çarpı K çarpı 10 artı X çarpı diyorum. Ve son olarak sevgili arkadaşlar sinüs alfa diyorum yine. Bunun eşitliği neymiş? 4 bölü 3. Şimdi burada sinüs A'ların gittiğini görüyorsunuz. Artık ne alfayla ne de sinüsle eşiniz kaldı. 1 bölü 2'ler de gitti. k'larda gitti. Ve tüm bu işlemlerden sonra 2 kere 10 kaç yapar? 20 bölü 10 artı X. Eşittir. 4'e 3'müş. Şimdi bak. Bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman 3'ün 5 katı da burasıdır. Yani burası kaçtır? 15'tir. 10 artı x 15'te. Tabii ki x burada kaçtır? 15 santimetredir sevgili arkadaşlar. Gayet basit. Gayet sıradan. Gayet sevgili arkadaşlar çözülebilir sorular. Sadece ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız işler gayet basittir. 36. örnek. Bir abc üçgeninde Kenarlar A, B ve C birimdir. A artı B'yi 24 olarak vermiş arkadaşlarım. Yani o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Bir üçgen çizelim biz. A, B, C üçgeni şöyle. Bu üçgeni çizdikten sonra şuraya A, buraya B ve buraya C dedim. Bakın A'nın karşısı A'dır. B'nin karşısı B'dir. C'nin karşısı C'dir. A ile B'nin toplamının 24 olduğunu vermiş. A, B, C üçgenin alanı en çok kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi A, B, C üçgenin alanı için şu açıyı kullanaraktan bir şeyler yapalım. 1 bölü 2 çarpı. 1 bölü 2 çarpı. A çarpı B çarpı sinüs C açısı dedim. Şimdi ben bunun alanı verdiğini biliyorum. Alan ABC'yi verdiğini biliyorum. İşte bunun maksimum değeri sorulmuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada A artı B'nin ben 24 olduğunu biliyorum. Bana da şu kısımda A artı B'nin, A çarpı B'nin tabii ki maksimum değeri lazım ki bunun da maksimum değerini bulabileyim. Şimdi bu artık tamamen bile dönüştü bakın. Yani e, TET konularında İki sayının toplamı sabitse çarpımlarının maksimum değeri alabilmesi için bu iki sayının birbirine çok yakın olması gerekiyor. Ki burada birbirinden farklı kenarlar, çeşitkenar üçgen falan dememiş. Dolayısıyla ben ikisini de 12, 12 seçerim. Böylelikle burası 12 çarpı 12 olur. 12 çarpı 12 olur. Peki sinüs C için buranın da maksimum değeri lazım bana. Peki sinüsün alabileceği maksimum değer kaçtır? E 1'dir. Bu da şuradaki C açısının aslında 90 derece olmasıyla mümkündür. Tabii bu üçgen çizdiğimiz üçgen afaki bir üçgen. Yani öyle rastgele bir üçgen. Demek ki bu üçgenin alanının maksimum olabilmesi için benim burayı 90 derece seçmem gerekiyormuş. E sin 90 seçersem ben burayı burası da 1 olur. Böylelikle bizim üçgenimizin alanı 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12'den 72 birim kare olur arkadaşlar. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. 72 santimetre kare santim sormuş bize. Pekala. 68. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Şimdi geçiyoruz kosinüs teoremine. Şimdi kosinüs teoremi genel itibariyle ben burada tabi bütün soruları teoremiyle çözeceğim ama geometri bilgilerinizi kullanarak da çözebilirsiniz hatta daha hızlı çözebilirsiniz. Eğer gönlünüz el veriyorsa yani benim geometriye de ben hakimim hocam diyorsan tabi sana tavsiyem bu tarz soruları çözebildiğin derecede geometriyle çöz. Geometri bilgilerini kullan yani sonuçta bu illegal bir mevzu değil. E, kullanabilirsin sana sana da gözetmen gelip aa bak şşt, orada dur. Bu trigonometri sorusu sen ne yapmaya çalışıyorsun bakayım geometriden kopya mı çekiyorsun demeyecek. Sen geometriyle çözüyorsan çöz kardeşim sıkıntı yok. Sonuç illaki doğru çıkacaktır çünkü o da matematik bu da matematik. Tamam yani matematik sonuçta matematiğin içerisinde matematiksel veriler yalan söylemiyor. Sen hangisiyle çözmek istiyorsan çöz. Sonuç hep aynı çıkacaktır zaten. Dolayısıyla kosinüs teoremi biraz uzun sürebilir. Hatta bazı sorularda çift kosinüs teoremi kullanmak zorunda kalırsınız. İki defa arka arkaya kullanmak zorunda kalırsınız. Bunlara da yer vermemek için, vakit de kaybetmemek için. Tamam AYT kısmında süre biraz uzun, soru başına düşen e, süreler uzun. Fakat e, illaki uzun diye de, yani malımız var diye de harcamak zorunda değiliz. Biraz yatırım da yapmak gerekiyor değil mi? Sınavın sonuna doğru e, bir 15-20 dakikamız kalsa mükemmel olmaz mı? Bence olur Şimdi kosinüs teoreminden ben size hemen bahsedeyim bakın a kare a'nın karşısındaki köşeme a a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs a diyorsunuz Yani şimdi aslına bakarsanız bunu şu şekilde düşünebilirsiniz bir daha hiç unutmamak adına söylüyorum bunu Yine bir dik üçgen düşünelim biz yani şu şekilde bir dik üçgen düşünelim arkadaşlar Şöyle olsun. Tamam. Daha sonrasında bu dik üçgende burası A ise burası B ise şurası C ise. Tamam. Sen bunun e, Pisagor'u sağlayacağını bilirsin. Ve dersin ki hocam işte C kare eşittir A kare artı B kare dersin değil mi? Şimdi buna kosinüs teorimi uygulayalım mesela. Daha akılda kalıcı olur kosinüs teoremi böylelikle. Şimdi C'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi A kare artı B kare. Eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs 90 diyeceğiz çünkü burası 90 derece. Peki cos 90 kaçtı arkadaşlar? Hocam 0'dı. E sıfırsa bunların burada ne işi var? Hepsini komple 0'a dönüştürür. Ve gördüğünüz üzere c kare, a rakar, b kare kalır yani Pisagor'un aynısı. İnsanın aklına gelmiyor değil yani. Şimdi bunu Pisagor mu bulmuş kardeşim diye de insanın aklına gelmiyor da değil. Yani bu trigonometriyi bulan elemanlar kosinüs teoremini bularak bütün üçgenler için zaten kenarların nasıl bulunacağını anlatmış. Şimdi Pisagor'da çıkmış sadece ama sadece özel olarak dik üçgenler için A kare ile B kare'nin toplamı C karedir deyip Buna da kendi ismimi kalıbımı basıyorum ulan Demiş ama şimdi insanın da aklını kemirmiyor değil değil mi? Yani Ulan trigonometriyle zaten hepsi bulunabiliyorken Yani şöyle düşünün Ben doğal sayıları buluyorum Arkadaşlar tüm doğal sayıları ben buldum diyorum Sonra oradan birisi çıkıyor diyor ki ya şuradaki sayıyı da ben buldum. Bundan sonra bu sayının ismi 5 diyor. Ama zaten tüm doğal sayılar bulunmuştu. Gibi. Yani insanın aklına yatmıyor. İşte kosinistöyörümüne geri dönecek olursak. teoremi bu arkadaşlarım. Bu şekilde tüm kenarları hesaplayabilirsiniz. Tabi bunun için de bir kenarı hesaplayabilmek için. Şu iki kenar ve arasındaki açıya ihtiyacımız var. O zaman şurayı hesaplayabiliriz. Veya tam tersi. Hangi iki kenarı biliyorsa. Şimdi ABC üçgeninde demiş. BC... A, C ve A, B'yi bize vermiş. Yani aslında bakarsanız şeklini çizmek zorunda değilsiniz ama daha iyi anlayabilmeniz açısından ben size şöyle şeklini çizeyim arkadaşlar. Burada en uzun kenarımız 15'miş, sonra 13'müş şurası da 8'miş arkadaşlar. Şimdi BC 15'miş. Şuraya B diyelim, şuraya C diyelim. Şurası A olursa A, B, B, C, A, C hepsi geldi tamam. Şimdi diyor ki B açısı kaç derecedir? Yani şurası kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi o zaman 13'ün karesi diyorum 169 eşittir. 8'in karesi 64. 15'in karesi 225 eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs b açısı dedim. Şimdi buradan kos b'yi bulalım önce tamam mı? <gülüyor> Bakın 64'ü bu tarafa attım 105 geldi. 105'ten de 225'i çıkarırsanız eksi 120 gelir. Eksi 120 eşittir. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs b yaptım arkadaşlar. Yaptı. Her iki taraftaki eksileri bir yiyelim bakalım. 8 x 15 de 120 yapıyor değil mi? Burada 1 kaldı. Şimdi 1 eşittir 2 cos b. Peki cos b kaç olur burada? cos b açısı arkadaşlarım 1/2 olur. Peki bir üçgende bir açının kosinüsü 1/2 ise o açı kaçtır? Tabii ki 60 derecedir. Bakın. MB kaçtır derecedir diye sorulmuş. Yani B açısı kaç derecedir diye sorulmuş. 60 derecedir diyeceğiz. 38. örneğimize bakalım. Şimdi ABC bir üçgenmiş arkadaşlarım. BDC'de eşit 5 5 4 6 3 verilmiş. AC yani şurası x kaç santimetredir diye de sorulmuş. Şimdi buradan ne yapılabilir? Onu bir kontrol edelim. Öncelikle arkadaşlar şu x'i şunu biliyoruz. Şu kenarı biliyoruz. Aradaki açıyı da bilseydik ikisi hesaplayabilirdik ama aradaki açıyı bilmiyoruz. Ya da aradaki açının kosinüsünü bilsek daha da kestirme olur tabii ki ama bilmiyoruz. Peki bulunabilir mi? Yani şu açının kosinüsü bulunabilir mi? Tabii ki bulunur. Sonuç olarak şu, açı, şu kenarı, bu kenarı biliyorsun. Şu kenarı da bildiğin için sen şuradaki açıyı hesaplayabilirsin. O halde gelin sevgili arkadaşlarım hesaplayalım. Öncelikle şu üçgende şu açının kosinüsünü bulabilmek için 4'ün karesi diyorum 16 eşittir. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, eksi 2 çarpı, 2 çarpı, 5 çarpı 6 çarpı kosinüs B dedim. 25 ile 36'nın toplamı sevgili arkadaşlar 61 yapar. Bunu bu tarafa atarsanız 61'den 16'yı çıkarırsanız eksi 45 gelir. Eksi 45 eşittir. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı cos b dedim. Şimdi ise her iki taraftaki eksileri yiyelim. Mesela ben burayı 5'e böldüm. Burayı 5'e böldüm. 9 kaldı. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Böylelikle 3 eşittir. 4 cos b yaptı. Demek ki cos b kaçmış? Cos b arkadaşlarım. 3 bölü 4'müş. 3 4 4 karşıya şu şekilde atarsanız görürsünüz şimdi ben Şuradaki açının kosinüsünü artık biliyorum bildiğim için de şu kenarı şu kenarı ve buradaki açının kosinüsünü kullanarak x elde edebilirim yazalım x kare eşittir 3 artı 6 9 yapar 9'un karesi 81 artı 5 artı 5 10 yapar onun karesi 100 Eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı kosinüs B diyeceğim kosinüs B' de 3/ 4'ün ta kendisiydi şimdi 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 2'ye böldüm, böldüm, böldüm 5 çok güzel %81'i topladınız 181 eksi 3 kere 5 15 15 kere 9 da sevgili arkadaşlarım 135 mi yapar pekala 181'den 135'i çıkarınca x kare kalacakmış 181'den 35'i çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım kaç kalır şimdi buna bakalım bu arada 15 kere 9 135 yapar değil mi aynı peki 81'den 35'i çıkarmakla aynı şeydir çıkardığınız takdirde de 46 mı geliyor bir daha bakalım Aynen 46 geliyor 46 eşittir x kare ise sevgili arkadaşlar Tabii ki buradan x kaçtır kök içerisinde 46'dır hocam eksi 40, kök içerisinde 46 olamaz mı? Eksi olamaz çünkü bu uzunluk zaten dolayısıyla klasik mat 1 gibi düşünüp de öyle sayıların eksilisinin artırısını çok karıştırmaya gerek yok bu tip uzunluk sorularında x'imiz kaçmış arkadaşlar kök içerisinde 46'ymiş 39. örneğimiz şimdi bir tane sapan verilmiş arkadaşlar bu sapanı Fırat yapmış Sapanın her iki ucuna bağlı lastiklerden birisi 6 cm, diğeri 4 cm. Verilen A ve B noktaları arası uzaklıkta 2 kök 7 cm olduğuna göre sapan lastikleri arasındaki x açısı için tanjant x kaçtır? Yani şuranın tanjantı sorulmuş. Bakın diyor ki bana verilen A ve B noktaları arası uzaklık yani şuranın arasındaki uzaklık 2 kök 7 imiş arkadaşlar. Şimdi artık burayı ben bir üçgen olarak düşünecek olursam. Burası 6 burası 4 burası da verilmiş o zaman şu açının kosinüsü hesaplanabilir. Kosünüsünü hesaplayabildiğim açının tanjantını da üçgen çizerek bulabilirim. O halde gelin yazalım. 2 kök 7'nin karesi 4 kere 7'den 28'dir eşittir. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs x dedim. Sonra 16 ile 36'yı topladınız. Bize 52'yi verdi. O 52'yi bu tarafa attınız. 52'den 28 çıkarsa sevgili arkadaşlarım eksi 24 kalır. Daha doğrusu 20, 28'den 52 çıkarsa eksi 24 kalır eşittir. 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı cos x dedim. Her iki tarafta. Eksileri götürdüm. 4 kere 6da 24 olduğu için 24'ü de götürdüm. Burada 1 kaldı. 1 eşittir 2 cos x. Şimdi o zaman cos x hayırlı uğurlu olsun. Cos x 1 2'ymiş. Şimdi cos x 1 2 ise Tabii ki x açısı burada kaçtır arkadaşlarım? 60 derecedir. Bizden ne istenmiş? Tanjant x. Yani tanjant 60 derece soruluyor. Bu da bize köküçü vereceği zaten aşikar. Doğru cevabımız köküç olacaktı. Şimdi... 68. sayfamızda bitirdik. Şöyle sayfamıza biraz da uzaktan bakalım. Umarım senin de sayfaların böyle çalışılmış görüntüsü veriyordur. Bakın rengarenk çalıştık ettik. Güzel dolduruyoruz gidiyoruz. Hatta şu an trigonometride bakın baya bir çalıştık. Ee, geçmiş sayfaları kaydetmeyi unutmuşum ben ama. Baya bir çalıştık ve baya bir sayfa ilerledik. Trigonometrinin neredeyse yarısına da geldik bulunuyor. Ee, burada senin yapman gereken iş artık sana kalıyor. Ya ben buradaki görevimi artık <gülüyor> tamamlıyorum. Yani şöyle, e, neredeyse, neredeyse, hiç ama hiç, bakın, neredeyse hiç, neredeyse, kazancım olmamasına rağmen, ben burada sizler için, e, şu an odamdayım, içeride çocuğum var, sev edebilirim. Yani gidip onunla oynayabilirim, e, vakit geçirebilirim, çok seviyorum onunla vakit geçirmeyi ama bakın geldim burada size video çekiyorum trigonometri anlatıyorum trigonometriden sonra da logaritma anlatacağım dizi anlatacağım limit süreklilik anlatacağım türev anlatacağım integral anlatacağım daha sonrasında gideceğim sizlere çalışma soruları hazırlayacağım o 40 soruda sevdiğiniz seri var ya o 40 soruda serilerini tekrardan hayata geçireceğim başlatacağım daha canlı yayın kampları yapacağız pomodorolar yapacağız ara yıl tatili yapacağız semestir tatil semestir kampı yapacağız da bir sürü şey yapacağız yani her gün ama her gün Yaklaşık 10 saat ben bu otoda oturacağım. Sizler için videolar çekmeye devam edeceğim. Ve neredeyse sıfır kazanç. Yani zaten kazanç yapmış olsaydım farklı işlerle uğraşabilirdim emin olun. Ee, ama diyorum ya. Ben bunu yapıyorum. Eyvallah. Peki sen ne yapıyorsun? Yani bunu çok ciddi sorgulaman lazım. İnanılmaz ciddi miktarda bunu sorgulaman gerekiyor. Arkadaşım. Ya artık. Bir laf var yani hani atı Üsküdar'ı geçti yani O atı al da bir de sen geç şu Üsküdar'ı lütfen. Tamam bir de sen geç artık. Hadi lütfen hadi hadi hadi bekliyoruz hadi. Devam. <gülüyor> Trigonometri 40. örnek ve bu 40. örnekten sonra da arkadaşlarım bakalım sayfa numaramızı 69. Aynen 40. örnekten sonra bu videomuzu tamamlayacağız. Bu dersi tamamlayacağız. Ve arkadaşlarım 5. video için toplam fark formülleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi yanındaki şekilde bir küp arkadaşlarım. AP ile BP birbirine eşit. Şuralar. EPG açısı da teta. EPG yani şuradaki açı o üç boyutlu görünen açı arkadaşlarım. Teta. Ee, bizden tanjant teta istenmiş. Şimdi ben bu tanjant teta'yı hesaplamak istiyorum ama tanjantın ya yani ben buradaki teta'nın kosinüsünü falan hesaplayabilirsem açıkçası e, karşıma başka ne çıkacaktır? kosinüsünü hesaplarsam tanjantını bulabilirim. Dolayısıyla ben şu E ve G'yi birleştirmek istiyorum. Şu şekilde. Şimdi burada 3 boyutlu bir görsel oluştu aslına bakarsanız. 3 boyutlu bir görsel. Peki arkadaşlar. Burada teta'nın ee, kosünüs teoremiyle özellikle kosünüsünü hesaplayabilir miyim? Tabii ki hesaplarız. Ben bunun küp olduğunu biliyorum. Küp olduğunu bildiğim için her kenara 2 birim demek istiyorum. Bakalım 2 yer mi? Diyebilir ya. 2 demek istiyorum ve hiçbir kenarın uzunluğunu vermediği için kafama göre sayılar verebilirim. Sen istiyorsan 4 de. Şuraya 1 diyelim. Şuraya 1 bir diyelim. 1-1. Bir, bir. E şurasının 2 olduğunu biliyoruz. Artık şu kenar bakın karşımıza çıkacak. 1, 2. Dolayısıyla burası kök 5 olur. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şuradaki gp'yi hesaplamak istiyorum. Gp'yi hesaplamak için şunu çekmem gerekiyor. Ve bunu çektikten sonra şuradaki dikliği görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şurası 2 idi. Burası 1, burası 2, burası kök 5. Burası 2, burası kök 5, burası ne yapar? Kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4 topladığımız 9, 9'un karekökü 3'tür arkadaşlarım ve doğal olarak artık şuradaki GP kenarımız da bizim ne olacaktır? 3 olacaktır. Onu da kırmızıyla gösterelim. Şimdi buradaki tetayı bilmiyoruz hala. Zaten tanjant teta soruluyor. Bir de şurayı hesaplayabilir miyiz ona bakalım. Tabii ki hesaplarız. Bak, şurası dikti sonuç olarak. Burası 2, burası 2 ise burası 2 kök 2'dir. Şimdi bunu da kırmızıyla yazalım ki kafalar karışmasın. Şöyle 2 kök 2. Şimdi buradaki 3 boyutlu olan, 3 boyut olarak görünen üçgen var ya. E, P, üçgeni. O EPG üçgeninde üç de 3 bildiğim için şuradaki açının kosinüsünü ben artık hesaplayabilirim. Bunu yapmak için 2 kök 2'nin karesi 8 eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı. 3'ün karesi 9 eksi. 2 çarpı kök 5 çarpı 3 çarpı kosinüs teta demem gerekiyor. Daha sonrasında 5 ile 9'un toplamı biliyorsunuz ki 14 yapar. 14'ü karşıya gönderirseniz eksi 6 gelir bakın buradan. 8 eksi 14'ten eşittir. Eksi kök 5 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs teta dedim ben buraya. Yerlerini değiştirdim açıkçası. Eksiler gitti. 2 kere 3 6 yapar. E burası da 6 idi zaten. Burası da gitti. 1 eşittir kök 5 çarpı kosinüs teta mı kaldı? O zaman kosinüs teta kaçtır arkadaşlarım? 1 bölü kök 5. Şimdi bunu e, paydasını falan öyle irrasyonel yapmamaya falan çalışmıyorsunuz. Direkt diyorsunuz ki hocam bir tane üçgen çizelim biz buraya. Dik üçgen olsun mümkün mertebe. Dik üçgeni çizdikten sonra şuraya teta diyelim diyorsunuz. Bunun kosinüsü neymiş? 1 bölü kök 5. Yani burası 1 ise burası kök 5miş hocam. O zaman burası kaçtır? Tabii ki 2'dir. Şimdi bizden ne istenmişti? Tanjant teta. O zaman karşı bölü komşu diyorsunuz. Yani 2 bölü 1'den tanjant tetamız kaçmış arkadaşlar? 2'nin ta kendisiymiş diyoruz. Evet. Güzel oldu. E, verimli bir dersti. Yaklaşık yarım saatlik bir ders oldu arkadaşlarım. Ve bu yarım saatlik dersin ardından, ardından da 5. videomuz için hazırlıklar başladı. E, benim için başladı daha doğrusu. Şimdi ben hemen... E, videoyu durdurup 5 dakikalık bir mola verip sizler için bu videonun da çekimini yapacağım. E, bu videoyu ama ertesi gün izleyeceksiniz arkadaşlarım siz. Sonuçta bir günde 3 ders trigonometri olmasın. Siz de sıkılırsınız. Ama dediğim gibi şunu sakın ama sakın unutmayın. Verdiğim, e, konuştuğumuz, işlediğimiz yere kadar bunlardan soru çözeceksiniz. Soru çözmezseniz olmaz. Bunlar... Sevgili arkadaşlarım merak etmeyin kamp kitabı bittikten sonra sizlere bir ücretsiz PDF hazırlattırıyorum şu an ücretsiz bir şekilde yayınlanacak PDF'ler gayet kaliteli olacak siyah beyaz falan değil renkli resimli olacak kuşe kağıda baskıla olacak. kuşe kağıt sözünü veremem onu senin bileceğin iş param varsa kuşe kağıda da bastırabiliriz ama tabi çözüm de hoş olmaz onda ücretsiz PDF'ler yayınlayacağım arkadaşlarım o PDF'ler üzerinden de ee, güzel e, sorular çöze çözeceğiz sizlerle beraber Hatta bu sorulardan bazıları da canlı yayınlarda çözeceğiz Çok beğendiğimiz sorular e, serisi diye bir seri başlatacağız O serilerde arkadaşlarım e, artık sınava yönelik sorular olacak Direkt nokta atışı sorular Kılı kırk yararak seçtiğimiz sorular Sonuçta konu anlatımı yaparken belki 90 tane örnek çözüyoruz, 100 tane örnek çözüyoruz ama bu örneklerin tabi çok az miktarı da çıkmaya yönelik sorular oluyor. Bunların tamamı konuları anlamanıza yönelik olan sorular olduğu için sınava yönelik sorulardan çok fazla çözemiyoruz. Ancak medium ve large testlerde görüyoruz bunları ama derli toplu biçimde sadece ama sadece sınava yönelik sorulardan oluşan bir seri paylaşırsak tadına yenmez diye tahmin ediyorum. Bence sen de öyle düşünüyorsun. Artık e, videodan çıkmadan önce de videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Sonraki videoda da görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaydı lütfen. Unutmayın arkadaşlar.